Selamlar arkadaşlar hepiniz hoşgeldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte daha önce de yorumlarda çok denk geldiğim bir sorunun cevabını vereceğiz. Nedir bu? Mesela yayın yaparken Discord sesinizi, müzik sesini, oyun sesini, video sesini ...ayrı ayrı kontrol etmek istiyorsunuz. Bununla alakalı birkaç araştırma yaptığımda... ...bu özellikleri sağlayan bir OBS plug'ini olduğunu keşfettim. Ve bu plug'ini birlikte OBS'imize kuracağız... ...ve hangi ayarları yapacağımıza birlikte bakacağız. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini isterseniz eğer... ...kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi... ...ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Hadi şimdi... Videoya geçelim. Evet arkadaşlar öncelikli olarak açıklama kısmında bulunan linkten bu sayfaya geliyoruz. Aşağı kısımda bulunan assets kısmındaki minik okcuğa tıkladığımızda download özellikleri gelecektir. Burada Windows Capture Audio 200 Beta 3 Setup Exe dosyasını indiriyoruz ve bunu indirdikten sonra direkt olarak bilgisayarımıza yüklüyoruz ve gördüğünüz gibi biz bunu harici bir kaynaktan indirdiğimiz için bize Windows bu şekilde bir uyarı verecektir. Buradan ek bilgi diyoruz. Yine de çalıştır diyoruz ve evet diyoruz. Kabul ediyoruz. Next, next. Evet, next. Install diyoruz ve uygulamamızı yüklüyoruz. Sonrasında finish'e basıyoruz. Şimdi benim burada sizlere anlatmak istediğim, söylemek istediğim çok önemli bir konu var. Şimdi arkadaşlar ben bu şekilde sizlere plugin'ler, uygulamalar anlatıyorum ve bunları sizlere nasıl kurulacağını, nasıl kullanılacağını gösteriyorum. Yorumlarda çokça çok kez gelen sorulardan biri abi güvenilir mi? Arkadaşlar güvenilir olmasa ben kendi bilgisayarıma kurar mıyım? Bir. İkincisi güvenilir olmasa güvenilir olmayan bir şeyi neden sizlere anlatayım, neden sizleri sıkıntıya sokayım? Lütfen sizden ricam, abi güvenilir mi diye sormayın. Güvenilir olmasa ben neden sistemime bu uygulamaları kurayım ve sizlere anlatayım. Birazcık mantık rica edeceğim. Şimdi devam edelim. OBS programımızı çalıştırdıktan sonra ayarlar bölümüne giriş sağlıyoruz ve buradan ses bölümüne giriyoruz. Burada gördüğünüz gibi masaüstü sesi, mikrofon vesaire hepsi de devre dışı. Biz buradan sadece mikrofon yardımcı sesimizi, mikrofonumuzu seçiyoruz. Masaüstü sesi vesaire hepsi devre dışı olacak. Sonrasında uygula diyoruz, tamam diyoruz ve OBS'imiz Bizim sadece mikrofonumuzu alıyor. Bundan sonra yapmamız gereken şey bir tane buradan sahne kaynağı ekliyoruz. Buna ne diyeceğiz? Ben şöyle örnek yapayım hemen sizlere. Ses ayarları diye ben bir sahne açıyorum. Bu sahneyi açtıktan sonra kaynaklar kısmına artı diyorum. Ve buradan Application Audio Output Capture geliyor. Yani bu bizim pluginimizle birlikte gelen eklenti oluyor. Application Audio Output Capture'a tıklıyorum. Mesela buna diyorum ki... Discord. Tamam diyorum ve gördüğünüz gibi buradan mod olarak Capture Specific Window'u seçiyoruz. Yani alt tarafta açık olan uygulamalarımızdan birini seçiyoruz. Buradan Window'a tıkladığımızda gördüğünüz gibi burada Discord'umuz gözüküyor. Buradan Discord'u seçerek yani burada Discord ses kanalınız neyse onu seçiyorsunuz. Ve sonrasında tamam dediğinizde gördüğünüz gibi burada Discord bölümü geldi. Mesela buna bir örnek yapalım. Mesela ben hemen YouTube kanalımı açıyorum, kanalıma geldim Selamlar arkadaşlar. buradan bir videomu açacağım. Ama bunun öncesinde şunu yapmak istiyorum. Hemen geliyorum kaynaklar kısmına, ekle diyorum, application audio output capture'ı tıklıyorum. Buna diyorum ki YouTube sesim bu. Tamam dediğimde buraya geliyorum ve buradan YouTube, Google, Chrome'u seçiyorum ve tamam diyorum. Ve gördüğünüz gibi buraya YouTube da geldi. Hemen buradan ben bir videomu açıyorum, biraz da sesini kısarak açayım ki sizi arkadaşlar, taciz etmesin. Bakın. Bakın sesim ve YouTube ayrı. Bunu ben buradan YouTube'u ayrı bir şekilde kısabilirim. Ayrı bir şekilde de yani, sesini arttırabilirim Mikrofonumu ayrı kontrol ediyorum Youtube'umu ayrı kontrol ediyorum Discord'umu ayrı kontrol ediyorum Buna başka ne yapabiliriz? Hemen videoyu durduralım Mesela örnek veriyorum oyun diyelim Yine aynı şekilde bir tane oyun açalım arka planda Hemen arka planımızdan ne açalım? Mesela bloğun su açalım Hemen buradan sağ tıklıyorum Ekle diyorum Application Audio Output Capture tıklıyorum Ve diyorum ki buna Oyun Tamam diyorum ve buradan geliyorum diyorum ki Blues TD 6 Tamam diyorum Ve gördüğünüz gibi Oyunumun sesi de buraya geldi Bunu da ayrı bir şekilde buradan kontrol edebiliyorum Mesela harici başka bir şey de yapalım Mesela diyelim ki Spotify Hemen yine aynı şekilde Spotify uygulamamızı açıyoruz Hemen buraya geliyoruz diyoruz ki Ekle diyoruz Application Audio Output Capture diyoruz Buraya diyorum ki Spotify Tamam diyorum ve buradan gördüğünüz gibi Spotify'ı seçiyorum ve tamam diyorum. Ve ne oldu burada? Gördüğünüz gibi Spotify, YouTube, oyun, mikrofon, e Discord yani bütün ses ayarlarımı ayrı ayrı OBS'e atmış oldum. Mesela buradan bir tane müzik dinleyelim. Ve gördüğünüz gibi Spotify burada hareket ediyor. Tabi burada benim sesim çok kısık. Şöyle açalım ve gördüğünüz gibi... Burada müziğimi, mikrofonumu, oyunumu, YouTube'umu yani aklınıza gelebilecek bütün uygulamalarımın seslerini burada ayrı ayrı yönetebiliyor olacağım. Şimdi biz bütün ses ayarlarını OBS'te bir sahnemize ekledik değil mi? Şimdi diyeceksiniz ki diğer sahnelerde bu iş nasıl olacak? Şimdi hemen yine bunları size göstereyim. Gördüğünüz gibi burada bizim bir sahnemiz var. Bomboş, hiçbir şey yok. Burada yapmamız gereken şey şu. Kaynaklar kısmına geliyoruz, sağ tıklıyoruz, ekle diyoruz ve buradan sahneyi seçiyoruz. Sahneyi seçtikten sonra buradan ses ayarları yazanı seçip tamam dediğinizde gördüğünüz gibi tüm ses ayarlarımız buraya geliyor. Yani sonrasında siz bu sahneye isterseniz kameranızı eklersiniz Video yakalama aygıtı tamam diyoruz Ve buradan geliyorum OBS'i seçiyorum ve gördüğünüz gibi Buraya isterseniz kameranızı ekleyin İsterseniz işte standart sahne ayarlarınızı Ne bileyim tarayıcınızı, bildirimlerinizi vesaire her şeyinizi istediğiniz gibi ekleyebilirsiniz Ve yaptığınız tüm sahnelere yani ekstra olarak açtığınız tüm sahnelere Mutlaka ve mutlaka bu ses ayarları sahnenizi eklemeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Yani bu yöntemle de işte seslerinizi istediğiniz gibi, dilediğiniz gibi ayarlayabiliyor olacaksınız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar basit bir plugin ile bütün ses ayarlarımızı, bilgisayarımızda bulunan tüm sesleri... Ayrı ayrı OBS'imizde kontrol edebileceğiz. Umarım her şey gönlünüzce olur. Yayın hayatınız tahmin ettiğinizden daha mutlu olmasını temenni ediyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.